Ben buraya dikkat et ha, dandalıdır. Da Bu bizim yok mu loadout drop on the way. yukarıya oynadın mı? niye kadar ses geliyor? Oğlum, yemiyor ya yemiyor bir tane gol olsun içim yağları eritsin diye ya. ananı satayım dakika kaç? dakika 71 Ah, hep sahip kontrolü gidiyor. Tam sahibi de var. Bunda mı? <Gülüyor> İyi çatıda, çatıda. Çatıda. Yok falan dedim. Şu kamyon araba geldi. Senin neredesin? Öldü lan? Öldü, öldü mü? öldü öldü Üçününün orada Evin, içindeler. Evin, içindeler. Şu kırıldı. Benim oldum evin içinde kırıldı. Benim oldu benim için. Ay il est görmüyorum. Gül bastım. Onur bizim marketördüler, maçördüler. Geldi. Şimdi çıkışlar benim burada. Oğlum bizim orada çok küçük fight var ha. Aynen. Oooo iki squad var. Hal oradalar mı Onur? Oradalar. Gel, gelme evet, gelme. Onur burada burada. 3 kişi 3 kişi Onur. Bu tarafta da var. Seni vurdukları yerde. Benim orusu boş. Ben onu or benim oraya gidiyorum. Arkalayacağım. <gülüyor> orası çocuklarını öldürdüm. Geldim yanına. Tam aldım. Çatıda da var iyi çatıda. Bir adam düştü buradaydı. Hala var yukarda. Olur önümde önümde. Ağrım yok. Olur kaldırıyor kaldırıyor. Bir canım var bir canım var. Kaldırıyor. Bir var. Kaldırıyor. Kaldırıyorum seni. Aa tamam. Önümde adam var. Bekle. Run, Git burada sıra var bak burada. Ben de sniper rifle. Tamam, ben ben para aldım. 1 düştü. Benim. Benim oğlum yerde adam var yiğit. evin içinde. Ben de bir oldu. silah var. Ha, şur şey, EBR mi? varmış ya burada. Nail mi var istersen al. Of, benim belli ben kederiye bak. <gülüyor> Zehretsem <Zırh istiyorsun gülüyor> mi? Ha? Zor. Full full bende. Var. Tamam. Bu çekişsin bari amına koyayım. Adam önümde. Going this way. Sıkabilirsen sık ya. Guys, Bir kişi şey daha var, yiğit. Gördüm. Tam onun mi lan baya? çıktı. Çam çıktı. Onur mermi bitti, önümde Beni salıç gel Pananı s***** takım Ornard Anladın mı? Son dakikalar 87 ay nasıl bir şey ya? Silah yok lan hiçbir yerde. Bu da at vurma. mecbur gittiği zaman mı geçer. Bu adam buradan vardı ya. Anam duvara nasıl çıkacağım ya. Allah belanı versin duvar gibi ya hadi lan. <gülüyor> armur yok armur yok. Armurum var pardon. <gülüyor> Solunda tane daha var. Anladım. O sola doğru niye gidiyorsun? Alamazsın onu. Bekteceğim mecburiyet yapacak başka bir şey yok. Aa bir daha öldü. Ama ne Allah var lan burda. Ooo sus lan, çıkarma. başverebilir. Time targets Yapma, yap bakma. <gülüyor> Cedirli, cedilli yat yat yere yat. Yes. Gördü. Anamuuu. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum bu ne? <gülüyor> Bir şey yok. Sniper alacağım mı? Yok yok. Oğlum At, silah yok. ne vurdu? Oğlum yiğit. Armor armor armor armor. Armor yok mu onlar? Var var var. Armor var. Armor yok. Yok. Yok. Haydi beee Helal lan helal Olan, o neydi lan Valla helal <gülüyor> Dördüncü yaptım dördüncü. <gülüyor> <Vallahi>. <gülüyor> Adörü da yan Vare tam funny moments ya